Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Akrep burcunda ilerliyor ve bu hafta sonu Akrep burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde ayın ışığı küçülen fazla hafta başından itibaren Aslan, Başak ve Terazi burçlarından geçerken siz de geçtiğimiz ayın konularını şöyle bir gözden geçirebilir. Yeni giriştiğiniz projeler varsa onları bir tamamlayabilirsiniz. Kendinize ilgilenmek, dinlenmek Kişisel bakımınız, imajınızla ilgili bazı güzellik, estetik, ki, bakım çalışmaları yapmak için de bu haftayı aslında değerlendirebilirsiniz. İlişki dinamiklerinizde biraz evet gerilimler olabilir. Ee, ani bazı heyecanlar hissetmeniz de bu hafta mümkün. Özellikle partner ilişkilerinizde, ilişk, e, ilişki dinamiklerinizde. Bu haftadan itibaren Merkür artık Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. 11 Kasım'da bir aralığa kadar Merkür Akrep Burcu'nda olacak. Demek ki para paramızla ilgili konular, kazançlarımız, paramız, harcamalar, bütçemizle ilgili konuları daha fazla düşüneceğiz, detaylara dikkat edeceğiz, bazı ayarlamalar yapmamız, hesaplamalar yapmanız da mümkün görünüyor bu haftayla beraber. Ve Mars artık retrosunu tamamlayacak bu hafta, 14 Kasım'da Mars Koç Burcunda ileri harekete dönecek ve 6 Ocak'a kadar Mars Koç Burcunda yine karşıt burcunuzda. Yine ilişki dinamiklerimizde aksiyon var. Zaman zaman evet gerilimler var. Ama retroda olduğu gibi koşullar çok zorlayıcı olmayacaktır. En azından daha net olacaktır. Mücadeleler olsa bile ne olup bittiğini fark etmeniz, gerekli pozisyonları almanız, evet kavga da olabilir, rekabet de olabilir ama bunlarda bazı sonuçlar almanız bu dönemde hızlanacaktır. Önemli tekliflerle de karşılaşabilirsiniz tabii ki bu süreç içerisinde. Ve bu hafta sonunda 15 Kasım'da 23 e, derece Akrep Burcu'nda güçlü bir yeni ay doğuyor. Para evinizde bir yenilik var. Yeni kapıların açılması gündemde. Bu yeni ay aslında verimli bir yeni ay. Şöyle bir bütçenizi düzenlemeniz, sizin için faydalı olacak uzun vadeli adımlar atmanız mümkün. Bazı harcamalarınızı belki bütçenizden çıkarabilir. Daha verimli bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Yeni kazanç yolları aramanız, hatta yeni iş imkanları bulmanız mümkün. Kazançlar ve yatırımlar için güzel bir yeni ay. Hani Mal varlıklarınızı değerlendirmeniz, size ait bir emlak satışı, kiralanması ya da bir yatırım yapmanız, bir emlak almanız ve benzeri konular açısından da bu yeni ay çok güven verici bir yeni ay olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.